Elektrik kavurucu kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber motor devir kontrol devresi yapacağız. Gelin elemanları tanıyalım ilk önce. BT12 triyak ve bir tane alüminyum soğutucumuz. 500K potansiyometre 105J 400 volt kapasitör. 5K direnç. Ve DB3 Diyak. Gelin hep beraber devrimizi yapmaya başlayalım. Öncelikle Diyak'ımızı Triyak'ın en sondaki bacağına lehimliyoruz. şekilde 5K'lık direncimizi triyakımızın orta bacağına lehimliyoruz. Potansiometrimizi diyakımızın ve direncimizin bacaklarına lehimliyoruz. Ve unutmamamız gereken, unutmamamız gereken bir önemli diğer olay ise Potansiyometremizin bir bacağını diğer bacakla kısa devre yapmamız. Ya ortadaki bacakla sağ bacağını ya da ortadaki bacakla sol bacağını kısa devre yapmamız gerekiyor. Bundan sonra potansiyometremizin geriye kalan iki ayağını diyağımıza ve direncimize lehimliyoruz. Ardından en son işlem olarak kapasitörümüzü potansiyometremizin bağlı olan bacağıyla triyakımızın en sol taraftaki bacağına lehimliyoruz. Şu şekilde devremiz bitti. Şimdi bir tane kablomuzu şu şekilde bir kablomuzu triyakımızın en sol bacağına bağlıyoruz. Diğer kablomuzu da triyakımızın ortadaki bacağına bağlıyoruz. Şu şekilde devremiz bitmiş bulunuyor. Ve en önemli olan parçamız potansiyometremizin başlığı. Şu şekilde. Bu parçayı takmamızın sebebi de bunu elektriğe bağladığımız zaman bizi elektrik çatmaması. Şimdi gelin bunu bir motorla test edelim. Elektrikten gelen kablomuzun birini triyakımıza en soldaki bağla, bağlamış olduğumuz bacağına bağlıyoruz. Diğer kablomuzla triyaktaki çıkışımızı alıyoruz. Bu şekilde yükümüze bağlıyoruz. Benim burada kullanmış olduğum yük bir tane elektrik motoru. Şu şekilde göstereyim. Elektrikten gelen diğer kablomuzu da motorumuza direkt olarak bağlıyoruz. Seri bir şekilde. Ve buraları bantla kapatıyoruz. Motorumuzu çalıştırmadan önce bir özetleyecek olursak devremizi. Triyakımızın en soldaki bacağına elektrik hattının girişini yapıyoruz. Ve ortadaki bacağından motor için çıkışımızı alıyoruz. Buradaki potansiyometremiz sayesinde de motorumuzun devrini ayarlayacağız. Eğer burada motor yerine bir tane lamba bağlayacak olursanız lambanın parlaklığını ayarlamış olursunuz. Ya da herhangi bir şeyin ne kadar yük çekeceğini ayarlamış olursunuz. Ve gelin devremizi fişe takalım. Evet arkadaşlar motorumuz şu an fişe taktık ve kapalı konumda. Potansiyometremizi yavaş yavaş çeviriyoruz. gördüğünüz gibi motorumuzun devirini ayarlıyoruz bu şekilde bu şekilde 1000 watt'a kadar olan bütün elektrikli cihazlarınızı kontrol edebilirsiniz eğer daha güçlü bir cihazlar kontrol etmek istiyorsanız, buradaki triya seri olarak başka triyaklarda bağlayarak bunun gücünü arttırabilirsiniz.